yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bir şey göstereceğim. Bakın. Shark Leon aldık. Evet. Yani köpek balığı ee, şurada en son bir tane yıl dönümü teklifi vardı arkadaşlar iki tane. Ee, ben 75'lik olanını aldım yani. Şöyle. Bir tane mega kutu var. Ee, bu arada oynan Mega kutu Daryl gelecek arkadaşlar. Kostüm yani. Ücretsiz olacak. Elmaslı değil. Alabilirsiniz. Ee, yeni karakter gelecekmiş galiba. Plaj falan diye söyleniyor. Bir saniye. Ee, Bravo. Stars. Yeni. Sezon. Evet 7. sezonu gidiyor zaten oyun. Bakın. Evet karakterler bunlar görmüş olduğunuz gibi. Şu kromatik arkadaşlar. Bu karakter paslı. Bu karakterde e, kutulardan çıkacak. Yani pasta olan bu değil bu. Şu dinozor pasta olacak. E, yani çok beğenmedim açıkçası. Bir dakika. Tamam. Bakın. Animasyonu bire var hatta. Bakın. Animasyonu bile var arkadaşlar. Pem falan var burada ne bileyim. Evet. Jurassic plaj gelecek arkadaşlar. Yeni harita. 5 vs 5 gelecek. 5 vs 5. Bakın. Şöyle yani. Menzili çok kısa. Evet. Ne yaptığı belli değil ya. Su atıyor gibi gözüküyor ama. Ben yani çok beğendim diyemeyeceğim. Ama bilmiyorum oyuna geldiği zaman bir deneriz ona göre bakarız. Neyse arkadaşlar bu bir duyuru videosuydu ve bay bay.